ha uyandır Aferin sana da dur. ver ilacım ver ilacımı selam Arkadaşlar bugün pubg oynayacağız ilk defa bilgisayarımı indirdim nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum videolarda daha önceden izliyordum ama nasıl oynandı ilk defa oynayacağım ee, ka yeni kanalımı açtım ve videolarımı atmaya devam edeceğim pubg istek üzerine özel Hapçı oyunları da atmaya çalışacağım ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. Evet, motora biniyoruz. Ulo, ulo, ulo, ulo. Ulo, ulo. Oha, hangi kalktırdık? Ulo, motor uçtu la. Hişt. ala ala ala aha gitti ulan dur dur gitme ula ula ula ula ula, ula bir yağmur yağmur yağmurdu ula ula ula ula Heh. ula dur ula ula nereye gidiyse ula dur g** kaydı k** kaydırma kaydırma aha el çek el filerini çek el filerini çek he dıt dıt açılın o motorla dağlara çıkacağız bu la la, la, la. Woo abi ya çok iyi ya on aa No no Oh! Uf! kafayı Yırtıyorduk An? Ya! Abi ya! Gel gel. Aha, motor patladı. Abi senin ayakkabıların nerede ya? Dilenciye mi verdin abi ya? Oo, şş, ooo, oh. ooo. Oh. Evet evet evet. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç. kaç. Oo. Oh. Ya gökyüzü ha. lan lan lan lan nereye gittin ya evet Aa, adam ezdik Aha, adam ezdik <gülüyor> adam ezdik kaç kaç kaç Adamı trolledik ha. Oo iyi ön kaldır ya. Sessiz ol sessiz. Bak bak. Oy. Fışkıdyan. Çok kaşındın da. Vay vay vay vay vay. Kasalara bak. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. O ne la? Çocuğun şey gibi elbisesi gibi. Gidi dona bak. Oğlum pantolonu niye unuttun orada? al sana pantolonu ve ha al kafanına taktığın nedir da fuşkici ya ha şimdi ha şimdi motoruma vurdu motoruma vurdu hadi oğlum nereye bindim ay senin motoruna tükleyin tane tane tanesi koş koş evet lafa bilsene la ay senin tüküreyim kalbada gene geldi kavumu ya ah bin ha on Ooo! Onu var abi ya, uçtuk ya. Aha, kutu sonra anda. dakika ola ola. Ola ola ola. Ay arkadaş. Az Aa, 137, 138, 140, 141, 25. Lan lan lan lan derize düşü. Lan dengeyi kaybettik. Lan lan lan lan. Woohoo! Lan, lan. Vay arkadaş ya, ne güzel uçuyorduk ya. Ya. Aç kaç kaç kaç. vur onu vur vur Çim vuruyor lan yine Kaç kaç kaç kaç Geberip gideceğiz abralara da Kan kalbinin ölecek lan. Kolüm <Gülüyor> ilaç yok buna ilaç. Evet. Girmeye çalışıyoruz bakalım girebilecek mi? Cık, giremedi. silah depolarını alalım doldurarak şşşt motorumu al götürme dur lan bekle bekle lan motorumu götürme ha Dayı hissettin mi ya dayı? Oğlum yukarı aşağı aşağı aşağı. Aha ya. Woohoo! Woohoo! Aa! Oğlum ina şimdi. Geride lan. Geri de Allah belanı verirsin. Fuller. Hay senin ağzına. Onu geberdik senin yüzünden. Kaç. Şş, ulan Sof. Sof. Soçayacaksın. Kaldır beni daha. Uyandır. Ha. Uyandır. Aferin sana da Uyan dur Ver ilacımı Ver ilacımı Oğlum öldük da Oğlum Aha geberdik